Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'da Çukur haritasında TRD ilk saklanmaç oynayacağız. Arkadaşlar, ondan önce oyunumuza geçmeden sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Zula PES geldi. Çukur sezonu Zula PES'e, yeni sezon yani ve 1.26 güncellemesiyle. Bugün 5 kişiye Zula PES vereceğim. Sadece yapmanız gereken kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz, ayrıyetten yorumlara iletişim adresi bırakmanız yeterlidir. Eee bu arada Başka bir seçeneğimiz yok Sadece abone olup ve like atmanız yeterlidir Açıklamaya da yani yorumlara da bir tane iletişim bırakın Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'de ilk bir e, saklanma çocuğunuz Bu da hiç oynanmadı biliyorsunuz Kanalımda çok seviyorsunuz Bu arada şunu söyleyeyim bazı kişiler çekilişe çıkacak Ama kanala halen abone değiller mesela ama kendileri kazanmış. Çıkmaz demeyin abi şans. Sadece abone olun, kontroller yapılacaktır. Şimdiden iyi seyirler. Beğenmeyi de kesinlikle unutmayın katılan herkes ve bir de satranç maçı seviyorsanız beğenin. Yanımızda Discord'tan arkadaşlarımız var. Sizler de böyle Discord'a gelip e, video çekebilirim sizinle. Bilginiz olsun. Açıklamada Discord adresimiz. Çok aktif bir Discord. Gelin esporla alakalı şeyler de konuşalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an sesimi duymuyorlar ama ben yazıyorum. Şey e, sesimi duyuyorlar ama kendilerini mikro kapatmışım çünkü çok arkadan sesler gelir Dilerseniz başlayalım Eee çok heyecanlıyım çünkü haritayı hiçbirimiz bilmiyoruz Yani bugün geldi harita bu arada Hani bu videoyu bugün geldi direkt çekeyim dedim Daha iyi olur diye düşündüm Bu arada hazır verdim hazır verin direkt başlayalım Bugün geldi harita arkadaşlar Eee hiçbir yeri bilmiyorum Hatta çukur haritasında oynadım diye bir video atmıştım sabah 12 gibi Demiştim size Atacağım videoyu izlersiniz yani bir tane daha atacağım demiştim. O da saplan başladı biliyorsunuz en sevilen. Bu arada bundan sonraki videomuz da yarın ise arkadaşlar yani bu video izliyorsanız diğer günde muhtemelen avp çukur desen ile hu e hulen ya hile uyarısı almak bu arada çok çekildiriyor. Arkadaşlar şu an dakikamız 5 maç başladığında hız kesmeden ses yapmadan. Tam dördüncü dakikaya kadar satlanın Yani bir dakika süreniz var Haritayı hiçbirimiz bilmiyoruz bu arada Ben şöyle oyun chatini kapatayım Videoya like atmayı unutmayın ya. Helal lan Bu arada gençler size şöyle bir şey söyleyeyim Happy Lox da var karşıda Murat'ı bilirsiniz YouTube'da Uzun bir süre ara verdi bazı sebeplerden dolayı Ama şu an full fokus işi bu arkadaşlar Yani ben nasıl iş için yapıyorsam bunu Yani bu benim işim Öyle söyleyeyim video falan Murat'ın kanalına da abone olmayı unutmayın Açıklamaya koyarım Happy Lox yazarsanız da mutlu oldum Şimdi arkadaşlar 4 dakikanız Yani 38 saniyeniz var 37-36 hatta ben şuraya arkamı saklayayım Tam şuraya siz saklanın Hatta size bir 10 saniyede süreden vereyim Eğlenceli olacak Herhalde bir 4 kişiyi falan buldum Diğerlerini bulamam çünkü çok zor Neden derseniz Abi haritayı bilmiyorum Ayrıyetten kalabalık Neyse bakalım 18 saniye kaldı Ses yapmayın gençler Hadi seri saklanın Hadi 20 saniye diyelim 10 saniyede ben ek vereyim Bakalım Nasıl bir saklam açılacak Bu arada benim kanalda çok seviyorsunuz Kesinlikle bu seri için like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Gerçekten beğenirseniz videolarımız öne çıkar Hazırsanız gençler 4, 3, 2, 1 ve başlıyorum Hadi bismillah acaba ilk kurbanımız kim olacak bakalım Haritayı bilmiyoruz ya çok garip abi ya Bu arada yorumlarda diyeceksin işte abi görmüyor musun bak karşında falan Gerçekten şu an e, görmüyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim bazen yanından geçiyorum ya siz görüyorsunuz tabi ben de video izlerken diyorum ulan buradaymış nasıl görmedim arkadaşlar şu anda arıyorum ama harita çok değişik bilmiyorum Ben normalde çukur izlemiyorum belki izleyenleriniz vardır harita benziyor mu Bu arada yorumlara e, belirtin benziyorsa Siz Muhtemelen. Evet bir tane buldum siz muhtemelen Daha iyi bulursunuz diye düşünüyorum İkiyi de buldum gökmen atmaca ve bir tane daha buldum Hadi be bunu da öldüreyim Güzel ee, Az vandetta hadi bakalım <gülüyor> Aa burası kahve değil mi lan Hatta şurada Yaman çıkmıştı Çekirdek çitliyordu Adaletim bu mu dünya çaldı vay ve Hatırladım aga Bu arada arka plandan sesler geliyor Kusura bakmayın ev misafir dolu arkadaşlar yani sizi kıramadım. Bu satlan maça atayım dedim. 1 2 üç dört 5 kişi kaldı da. Hatta ben oynanış videosunda buradan üste çıkamamıştım. Bilmiyordum çünkü. Demek ki üstte de çıkıyor. Burası da dam bir tane Alicio mu ne diyorlardı? Bir tane adam var yani ya karakter. O şey yapıyordu. Bu keskin nişancı mıydı? Öyle bir şeyler hatırladığım kadarıyla. Abi çok iyi ya. Murat GG oldu. Bakalım. 1 2 üç dört kişi kaldı. Daha 2 dakikamız var. Ama zor dediğim gibi olay değil. Bakalım neler olacak? Bizi neler bekliyor? Hadi baba. Burada da yok. Muhtemelen 3 round veya 2 round oynarız çünkü çok olduğundan dolayı. Oy! önüme çıktı. Vallahi görmeyecektim ha inancın olsun. Bıçağı salladım, döndüm, baktım orada. İyi 3 kişi kaldı ya. Abi gerçekten yine base'ime geldim. Haritayı bu arada sizlerde de alışırsınız. Lan yine aynı yere geldim. Ee, bunlar nerede? Ha buralara o büyük şu çukura girmiyor. Yok buraya girilmiyormuş. Valla çukur sağlam ya, abi güzel harita da. Alışırsak güzel. Burada değiller. Neredeler la bunlar? <gülüyor> abi, Allah Allah. Arkadaşlar harita öğrendikten sonra bu video izlersen muhtemelen diyeceğim ulan Halil, lan niye buraya bakmadın, niye oraya bakmadın? Bakale. Şu anda burada da yok. Bakalım neredeler? Abi bulamıyorum imkansız ya. Bu nedir ya? Of, İçişi kaldı. Enes Sinop ve Ravons kaldı. Bakalım. Enes Sinop da gitti. Hadi lan. Bir tanesini de bulayım. Bir dakika var lan. Hadi be. Hadi be. Allah Allah. Oğlum ben mi bulamıyorum? Anlamadım ki. Şundan arkasında mı lan acaba? Yok. E burası base tamam. Abi cidden yoklar lan. Bu nedir böyle? Bak burası da güzel yermiş ha. Haydi. Vallahi yoklar. Cidden yoklar arkadaşlar. Bulamıyorum şu anda. Şu berberin içinde mi acaba lan? Abi bu ne lan? Vallaha Sıkıntı Cık. Baba 13 saniye kaldı 2 kişiyi bulamıyorum Garip Haritayı bilmediğim için herhalde Allah Allah Nere gittiler la bunlar böyle Ey ee, ben her tarafına baktım bunun Arkadaşlar maç bitti ee, Enes ve Bons Ortaya gelin Diğer arkadaşlar hareket etmesin Çok merak ettim arkadaşlar Bunların yerini bulalım ondan sonra bir elde oynayalım Sonrası sollandıralım ee, Bu arada gelen abi ortaya Merak ettim arkadaşlar cidden yoklar ya Gelin kahveyin oraya Gel abi o Wons ve diğeri neredeyse göstersin Wons ve şey gelsin ee, Sinop gelsin sadece kahveyin oraya ikiniz misiniz? Sen Wons musun? Tamam gel baba göster bize İlk sen göster, bir saniye sen beklaga, ya da sen de gel, sen de oradan göstersin. Nereye saplanmış Çok merak ediyorum arkadaşlar, siz de benim gibi ediyorsunuzdur, eminim. Evet, tamam. Buraya baktım, ben buraya da baktım. Tamam, baktım. Abi düşündüğüm olmasın? Çatıya saplanmış olma. Abi be, burası neresi ya? Oğlum burası neresi ya? Oğlum kaç katlı lan bu bina? Haydi. Vallahi helal olsun sana kardeşim. Vallahi helal olsun. Diğeri sen miydin? Tamam sen göstersene kanka. Hadi bu çatıya saklanmış baba. Sen nereye saklandın acaba? Abi bu da diğer çatıya saklanmış. İnanılmaz ya. Abi. Oğlum burası... Kuşçu kafesi gibi yer lan Yok dur bu çatya saklanmamış Bu daha değişik bir yere saklanmış Gidiyoruz ama bakalım hayırlısı Daha ne kadar gideceğiz kardeşim Abi burası neresi ya Allah Allah önünden geçtim demek ki Vay be Vay be helal olsun be Gelin arkadaşlar seri seri öldüreyim sizi baba Gel kanka öldüreyim dur Ya da biriniz beni de öldürebilirsiniz Hadi gel öldürün biriniz Başlayalım hadi bismillah Bir dakikanız var arkadaşlar Arkadaşlar emin olun e, Aradan bir hafta geçtikten sonra Muhtemelen bu videoyu izlerken Diyeceğim ki ulan adamlar buraya Saklanmıştı nasıl bulamadın ama şimdi biraz Çözdüğüm gibi me geliyor Çünkü kaç detaylar Öğrendim o iki arkadaştan bence oraya saklanmazlar ama başka kaçışları yok. Hadi gençler bir dakikanız var bak bu sefer seri seri saklanın. Arkadaşlar ondan öncelikle şunu söyleyeyim. 600 bin abone olamadık gitti. Vallahi olamadık ya gençler. Yani böyle Allah'ınızı seviyorsanız abi şöyle şu kanala bir abone olun şu 600 bin görelim ya. Oğlum 600'i görmeden yani mutlu olurum abi. Derim ki 600 bin tamam buralara çok iyi geldik ama Gerçekten de 600'ü görmek Böyle gurur verici olur Eğer halen abone değilseniz abone olursanız Yani çok mutlu oldum Beni seviyorsanız veya destekliyorsanız böyle Youtube'da aynı Zula kitle içinde Hep birlikteyiz Abone olursanız yani mutlu oldum Çok teşekkürler şimdiden olan herkese Diyelim arkadaşlar Evet şu anda aramaya başladım Hadi bismillah Haydi gençler haydi Bakalım hangi kurbanları bulacağız. Bunları geçme baba. Şuradan bir yardır. Seri seri. devam Of, iyi yere saplanmışsın kardeş. Buraya da saplanabilir. Bak buraya da saplanabilirler. Mesela burası da güzel yermiş ha. Evet. Sinot aynı yere saplanmış. Oy bak bak bak bak bak seni görmüyordum ha ulan uyanık. Arkadaşlar güzel güzel. Selamun aleyküm Apiloks. Şimdi av al zamanı arkadaşlar. Bakın kaç kişi avlayacağım burada. <gülüyor> Bu arada sizler de Discord adresimize gelerek eee böyle videolara katılabilirsiniz bilginiz olsun bir tane kelle mi gördüm orada evet bak bak bak bak bak bak bak beni görüp kaçıyordu gökmen uyanık gökmen şimdi buradan bakalım şuralarda adamlar olabiliyor baba iyi 3 kişi kalmış arkadaşlar bulurum ya şimdi iyi burada değiller Acaba buradalar mı diye düşünüyorum ama abi bunlar nerede ya Vallaha bunları da bulamıyorum aha bir tane daha bulduk güzel. gel buraya Seri katil Seri katil arkadaşlar bu son roundta dediğim gibi ne kadar beğeni atarsanız da o kadar videolarımız öne çıkar Gel gel buraya buralar çukur yazmışlar helal lan Burada çamaşırlar falan asılı güzel Hop ve kazanan Vahşet Vahşet kardeşim Gel eee şeye kahveye Bize hemen göster Nereye saklandığını Merak ediyorum arkadaşlar nereye saklanmış Ah gördüm seni göster kardeşim bize Abi burası neresi ya Haydi vallahi helal olsun gel kardeşim senle Kana kan Kurda kahvede savaşalım gel arkadaşlar hazır mısınız şimdi yes ve vaşet arkadaşlar elinize sağlık on numara yani bu arkadaşlarımız şu an videoda gerçekten bütün kurallara uydular. O yüzden muhtemelen ben bunlara böyle bir ee, şey veririm. Hani aklımda kalır isimleri. Video alırsam bu arkadaşlardan da aldım. Sizler yeni gelirseniz sizler de alın bu şekilde kurallara uyarsanız o da Discord'dan oluyor. Kenze çok iyi bakın. Bir sonraki Zula videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kenze çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.